herkese merhaba arkadaşlar ilk videomu hepiniz hoşgeldiniz bugün bir tane mod anlatacağım sizlere modumuz bu işte açıklama açıklamalardaki yani açıklamadaki linkten şey yapabilirsin indirebilirsiniz modu hemen şuradan şunları ayarlayalım yaratacağım ya da gerek yok sonra bunu bunları yapmalısın arkadaşlar aslında şunu yapması bakın şu de deneyimsel oyun var ya birazdan onu aktive etmelisiniz yoksa olmuyor Evet, ne yaparsanız yapın olmuyor. diğerlerini de ben yaptım ne olur ne olmaz diye siz de yapabilirsiniz yani sonra dünyaya oluşturalım girsin bakalım ve arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın bana destek olmak için Evet geliyor. ve arkadaşlar videolarım kısa bu yüzden sonuna kadar izleme unutmayın Çünkü yani tek tek uzaylıları fazla size göstermeyeceğim. Direkt nasıl kullanacağınızı göstereceğim onu. Tabii bir güzel cana girerse girmiyor. Arkadaşlar suyun ortasında bizi spamledi kötü oldu. Neyse arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Suyun sohbet var ya şu, bakın şurada şu tamam. Oraya tıklıyoruz bütün için Heh. Sohbet'e tıklıyoruz burada yazıyoruz. Evet hiç çizgi. Oldu mu ha? Şimdi ekran gel Heh. fuç sana orada yazıyor f n c t i o ne yazıyoruz sonra ben yazıyor arkadaşlar yazdık ve geldi 10 geldi Evet ilk önce ilk önceki 10 size biraz göstereceğim ve arkadaşlar Bunlar sesi de var yani gayet güzel bir şekilde Hadi Heh, böyle geldi mesela. Buradan dönsü kolay dönüşelim. Dönüş. Nasıl dönüşü görüyor musunuz? Bakın şurada. Şurada var. Bu güzel bir şekilde dönüşüyorsunuz ve yani mod, mod da gayet güzel bir şekilde uğraşılmış arkadaşlar. O hazırlıyor. nasıl döneceğim. Buradan kırmızı olan var. Ve Evet. Dediğim gibi açıklamadaki linkten indirip oynayabilirsiniz ne dönüştüm ben hiç Buna ben bunu bilmiyorum mumya gibi bir şey. Bir şey arkadaşlar açıklamadaki link indirebilirsiniz. kendinize eğlenebilirsiniz arkadaşlarınıza persatabilirsiniz bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hepinize görüşmek üzere bay bay